Merhaba, ben size bugün yeni bebeklerin görünümü hakkında bilgi vermek istiyorum. Yeni bebekleri ilk doğdukları dönemde ekranda gördüğünüz, televizyonlarda gördüğünüz, fotoğraflarda gördüğünüz bebeklere pek benzemiyorlar. Çünkü zorlu bir doğum sürecinden geçiyorlar. Bundan dolayı ciltleri biraz buruşuk, ıslak, kıvrıntılı, bazı yerlerde morluklar, şişlikler gibi görünümleri olabiliyor. Ee, ancak bu geçiş dönemi çok hızlı bir süre içinde bitiyor ve e, birkaç gün sonra çok daha güzel bir hale gelecekler buna emin olabilirsiniz. Ee, mesela ilk doğduklarında ciltlerinde e, kremsi beyaz bir tabaka oluyor buna Vendix gazoza diyoruz. Bu aslında bebeğin dış ortamlarda ısı, ısısını koruyabilmesi için çok önemli bir e, tabakadır. Bu normaldir. Bazen bebekler çok tüylü olabiliyor. Vücudun her tarafı tüylerle kaplı doğabiliyor. Bu lanugo dediğimiz tüyler de çok kısa bir zaman içinde dökülüp çok daha güzel bir hale gelecektir. Bundan dolayı ilk gördük, gördüğümüz hali de 15 gün sonraki hali arasında baya fark olacak. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi bebeğin görünüşünü biraz daha sistematik olarak gidersek baş kısmında neler fark edebiliriz? Bebeğinizin başı, e, doğum kanalına girerken ve e, bu baş, kafa kemikleri birbirleriyle böyle e, iletişim halinde ya da üzerlerine kayma özellikleri olduğu için kanalı, kanalın şeklini alması gerektiği, dönem e, alması gerektiği için biraz kaymış, e, kafası uzamış halde doğabilir. Bu çok ya, kısa bir zamanda normal hale gelecek. Hani başta bazen uzamış bir kafa ya da şuralarda şişlikler olabilir. Bunlar geçici olduğunu bilin. Yine doğum kanalında e, sıkıştığı için ve evet, bazen, zor doğumlarda özellikle gözleri şişebilir. Bazen gözün açamayacak kadar şiş olabilir. E, bazen burnu basık doğabilir. Bu da doğum kanalından dolayı e, olabilir. Zor doğumlarda bazen çok sıkıntılı doğumlar yaşayabilir. E, forceps kullanılabiliyor. Yani bebeği çıkarmak için Kadın doğum uzmanları bazı aletler kullanılabiliyor. Bu tuttuğu yerlere göre bazen oralarda da hafif morluklar görülebilir. Bunlar normal şeyler ve çok kısa bir zamanda geçecek durumlardır. Bebek doğduğunda ilk dikkat ettiğimiz yerlerden birisi Bıngıldağ'dır. Bıngıldak genelde başın ön kısmındakini edersin bir tane de arkada vardır. Arkadaki genelde doğumda kapalı halde olur ya da çok kısa bir zamanda kapanmış olur. Öndeki bıngıldaktan bahsedersek, bebek ağladığında, hız hız nefes aldığında, bazen böyle çok heyecanlandığında burada böyle bir hareket hissedebilirsiniz. Bu normaldir. Bıngıldağa dokunursak bir sıkıntı olur mu diye de aileler size çok soru sorarlar. Bıngıldak güçlü bir yapıdır. Hani oraya dokunmanız bir problem yaratmaz. Korkmanıza gerek yok bundan dolayı. Ee, şimdi deride de bir sürü lezyon görürüz. Bir doğum travmasından dolayı şişlikler olabilir, bazı yerlerde morluklar olabilir, hatta bazen cilt altı kanamalar olabilir. Ee, bunlar genellikle normaldir. Ee, doğum travması bazen çok ciddi olabiliyor, ama bebekler bunu adapte bir şekilde dünyaya geliyorlar. Ondan dolayı daha rahat olabilirsiniz. Ee, Erit ama toksikum dediğimiz ya da toksik eriten dediğimiz ciltli kırmızı nokta nokta döküntüler olabilir. Bunlar genelde geçicidir, 5-7 gün içinde kendinden geçer. ismi toksikum hani böyle zehir gibi gelir ama normal bir döküntüdür, kendinden geçecek bir döküntüdür. Milya dediğimiz burun kanatları, burun kanatlarında böyle nokta beyazın beyaz uçları olan görüntüler olabilir. Bu da 5-7 gün içinde geçecektir. Bir başka döküntü de bebek aknesi, yeni doğan aknesi dediğimiz sivilceler olabilir. Bu çocuklarda daha çok anneden geçen hormonlara bağlı olduğu düşünülür ve genellikle tedavisiz kaybolur, 1 ay 1,5 ay sürebilir. Bu bebekler ileriki dönemlerde sivilceli olmazlar, Hani öyle bir korelasyon yoktur, Hani o kendinden geçecek ve sonraki etkilemeyecek döküntülerdir. Onun dışında bunlar geçici çabuk geçen e, kaybolan döküntüler biraz daha uzun sürecek ancak yine kaybolacak başka döküntüler de vardır. Salmon mekesi bunlar da e, genelde göz kapakları üzerinde ya da ensizde gördüğümüz pembe yüzeye e, döküntülerdir. E, bunlar yaklaşık 2 yaşına kadar solarak kaybolacaklar. Hani ilk başta çok sık gördüğümüz döküntülerdir. Bunlardan panik yapmamıza gerek yoktur. Bazen popo kısmında, bazen sırta doğru uzanan, bazen ayaklarına doğru gördüğümüz mongoldeki istediğimiz mavimsi grimsi ciltte gene kabarık olmayan döküntüler görebiliriz. Bunlar da mongoldeki daha çok Asya ırkında, Asya kökenli insanlarda ve esmer çocuklarda görüyoruz. Geçicidir. 2 yaşına kadar bunlarda sol olarak kaybolacaklar. Cafeole lekesi ya da sütlü kahve lekeleri dediğimiz döküntülerde bebeklerde görülebilir. Birkaç tane olması çok önemli değil ancak çok büyük çatlı olması ya da sayısının 6-7'den fazla olması önemli olabilir. Bunu zaten doktorunuz sizi yönlendirecektir. Hem ya da gül lekesi dediğimiz döküntüler de vardır. Bunlar cildin üzerindeki damarların e, yumaklanması gibidir. İlk doğduğunda fark edilmeyebilir genellikle birinci, ikinci aydan sonra fark edilir. Bunlar genellikle çocuk büyüme, hızlı büyüme döneminde biraz daha belirginleşir. Sonra çok ileri aşamada olmayanlar 2-3 yaşında kaybolur. Gözden görünemeyecek hale gelebilir gelir. Ancak bazıları çok büyük olabilir ya da kanlanması çok fazla olabilir. Bunlar bazen ilaçtan bazen de lazer tedavisi yapılması gerekebilir. Ee, bazen bebekler benle de doğabilirler. Küçük 1-2 santimlik benler çok önemli değildir ama böyle büyük, 7-8 santim 6 santim üzeri benler önemli olabilir. Ee, bebeğin yüz görünüşü nasıl olacak? Bebeğinize baktığınız zaman e, Doğum travmasına bağlı yüzü şişmiş olabilir. Burun kökü basık, burunu basık olabilir. Gözleri gene e, ödemli ve şiş olabilir. Hatta gözünü açamayacak kadar e, şiş görülebilir. Bunlar genellikle e, 3-5 gün içinde kaybolacak görüntülerdir. Başta da söylediğim gibi kafa kemikleri doğum kanalına girerken üzerine kayarak o kanaldan geçmesi için şekil değişikliği olabilir. Kafası biraz uzayabilir, şişlik olabilir. Bunlar da kendinden geçecektir. E, bebeğin gözlerine gelirsek tekrar bebekler e, şaşı bakabilirler. Bu hani e, diğer muayeneleri normalse e, 6 ya kadar hatta bazen 1 yıla kadar takip edebiliriz. Bunlarla normal olarak kabul ederiz. Bu da kendimden geçecek bir e, durumdur. Bebeğin kasları geliştikçe, göz kasları geliştikçe da e, düzelecektir. Yine bize en çok sorulan sorulardan birisi bebeklerin göz rengi. Doğumda genellikle bebeklerin göz rengi e, mavi-gri e, formlarında olur. Bebeğin göz rengi 6 yılın 1 yıl içinde asıl göz rengi netleşir. Hani o zamana kadar e, gözlerinin rengi değişebilir. E, bunu bilmek önemli. Bazen doğum travmasında, e, doğum anında çocuğun çok sıkışmasından dolayı Gözünün beyaz kısmında kılcal damarlarda kanama olabilir. Böyle nokta kırmızımsı alanlar görebilirsiniz. Bunlar da genellikle normaldir ee, de 3-5 gün içinde kaybolacak türlerdir. Tabii bunu muayene sırasında doktorunuza bilgi verecek. Bebeklerin bazıları çok saçlı doğar, bazıları saçsız doğar, bazısı ara for, ara olarak ara hani normal bir şekilde doğar. Ee, bunların hepsi de normaldir. Ee, bu saçlar zaten yeni doğan dönemindeki saçlar. Ee, dökülecek sonra tekrar yenisi e, Gelecek şekildedir ee, Bazen özellikle Yattığı yerlerde saçlar daha hızlı Dökülür ve belirgin olur Bu da korkulacak bir durum değildir. Bazen bebeklerin cildinde Kollarında, bacaklarında, gövdesinde Lanuga dediğimiz Tüyler olur Bu tüyler de zamanla kaybolacak ve dökülecektir ee, Onun dışında Bebeğin saç rengi Bazen çok açık renkli doğan çocuklar Saçları daha koyulaşabilir ya da açık renkli doğanlar kızılıa dönebilir. Bu saç rengi değişiklikleri de e, normaldir. E, onun dışında e, bu bebek görünümü, yeni doğan görünümü ile ilgili size anlatmak istediklerim bunlar. Sormak istedikleriniz varsa e, sorabilirsiniz. İyi günler.